Uşak'ta ortak akıl, ortak listeye neden yapılmadı? Sorumlusu kim ya da hangi partinin il başkanı? Kişisel hırslar seçmenin taleplerinden üstün mü tutuldu? Millet ittifakı olarak seçimlere giren 6 siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu ortak amaçları güçlendirmiş parlamenter sistem geri getirip tek adam sistemi diye nitelendirilen başkanlık sistemine son vermek olan ittifakın bünyesindeki siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Türkiye genelinde seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 5 partinin genel başkanlarının ortak adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanlığı için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adına Aday olan Sinan Oğan ve Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce ile yarıştığı seçimlerde ittifak Partileri kendi ortak Cumhurbaşkanı adaylarını kıyasıya destekliyor. Cumhur ittifakında ise AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Parti Beşli Masa şeklinde seçimlere gidiyor. Oylar bölünmesin ve daha fazla milletvekili çıkartma düşüncesiyle bazı illerde ittifakların ortak listeyle milletvekili adaylarını belirlediği bilinen bir gerçek. Uşak'ta durum böyle olmadı. Her ne kadar Uşaklılar her iki ittifakı da ortak liste çağrısında bulunsa da Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da kendi adayları ve logolarıyla Uşak'ta seçime girdi. Oysaki Uşaklılar her iki ittifakında ortak listeyle seçime gitmesini daha doğru bulmuştu. AK Parti 1. sıra, Milliyetçi Hareket Partisi adayı 2. sıra, Büyük Birlik Partisi 3. sıra olsaydı Cumhur İttifakı daha güçlü olmaz mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra İyi Parti adayı ikinci sırada yer alsaydı, Saadet Partisi üçüncü sırada olsaydı, Millet İttifakı istediği sonucu daha kolay ulaşamaz mıydı? Gerçi Millet İttifakı'ndaki İyi Parti dışındaki tüm partilerin il başkanlarının ortak liste konusuna makul şartlarda sıcak baktıkları ancak İyi Parti il başkanının ve yönetiminin Muhammed Gürü aday çıkartmak adına ortak listeyi istemedikleri de siyasi kulislerde konuşuluyor. Bu hataların sorumlusu kim, hangi aday, hangi başkan? Kişisel hırslar sırf birilerini birinci sıraya yerleştirme çabaları sandıkta hezimete uğrayacak, göreceğiz. Seçimden sonra mutlaka bunların hesabını partilerin tabanı yöneticilerine soracaktır. Uşak'ta seçime doğru sahanın ibreleri AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki yarışın kıran kırana geçtiğini gösteriyor. En son yapılan genel seçimleri göz önünde bulundurulduğunda kendi kemik oylarıyla Uşak'ta 105.000 oyu olan AK Parti ve 70.000 ya oya yakın olan Cumhuriyet AK Partisi yine Uşak'ta en çok konuşulan ve gündemi belirleyen parti konumunda karşımıza çıkıyor. Uşak'ta AK Parti ile Cumhuriyet AK Partisi'nin kafa kafaya yarıştığı 2018'de yapılan en son genel seçimlerde de AK Parti 2, Cumhuriyet AK Partisi 1 vekil çıkartırken İyi Parti'yi hiç vekil çıkartamamıştı. Şimdi ne belediye başkanı ne de vekil çıkaramamış olan İyi Parti bu seçimde oyunu 30 binden 60 bine çıkartıp bir vekil çıkartabilecek. İyi Partinin üçüncü vekili alabilmesi için 2018 Genel Seçim sonuçlarına göre 50-60 bin civarında oy alması gerekiyordu. 30 bin civarında oy alan İyi Parti oylarını 60 bine çıkarır ve %100'den yüzden fazla oy artışı yapabilir mi? İYİ Parti kendisinin 20 ile 30 bine yakın kemik oyunun dışında ihtiyacı olan 55 bine yakın oyu nereden toparlayacak? Bu durum için Uşak'ta İYİ Parti'nin 2018'den bu yana %100 bir oy artışı ve %100'e yakın bir büyüme yaşaması gerekiyordu. Biraz hayal gibi ama bilemiyoruz. Sandık gösterir. 14 Mayıs'ta Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin Filesiz kendi partisine oy vereceği yüksek sesle konuşuluyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin kendi oyunu bu seçimde sonuna kadar firesiz koruyacağı 70 bine yakın kemik oyun üstüne daha fazla oy alacağı öngörülüyor. Millet İttifakı'nın partileri olan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partilerinin il başkanlarının yaptığı açıklamalarda teşkilat ve seçmenlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceklerini açıkça ifade ettiklerinde dikkate alırsak. O zaman iyi Parti kendisinin 20 ile 30 bine yakın kemik oyunun dışında ihtiyacı olan 55 bine yakın oyu nerede toplayacak? Üstelik seçim dönemlerinde parti teşkilatlarında kırgınlıkların olmaması, adaylar arasında uyumun olması, varsa vekillerin de sahada çalışması, birlik beraberlik mesajı seçmene verilmesi önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak'ta bu dönem bunu başarmış gibi gözüküyor. Ön seçim ile seçilen aday sıralaması, mevcut vekil Özkan Yalım'ın adaylara verdiği tam destek ve teşkilatlardaki uyum seçmene de yansıyor. İYİ Parti Uşak'ta sürekli kaynıyor. İl yöneticilerinin bir kişiyi sürekli teşkilata dayatması, delegelerden ve meclis üyelerinden gelen istifalar ve ikinci sıra milletvekili adayının yok sayılarak açık hava reklamlarına bile konulmamasını partideki huzursuzlukları seçmen görüyor. İYİ Parti, Uşak'ta halk söylemiyle bir türlü dikiş tutmadı. Her dönemin ve her seçimin adayı ve kaybedeni Muhammed Gür bu seçimde de ben aday değilim diyerek son hafta ortaya çıktı. Ve ne tesadüftür ki birinci sırayı çoktan kaptı. Partide yapılan adaylık açıklamasında ikinci sıra milletvekili adayı Türkiye'nin saygı duyduğu cerraha Doktor Dalian Özdemir, ne söyleyelim siz her şeyi belirlemiş ve söylediniz zaten diyerek tepkisini koyarken diğer aday adayları alkış bile tutmadı. Partideki memnuniyetsizlik üyesinden adayına, delegesinden yöneticilerine kadar sürerken istifalar da eksik olmadı. Belediye meclis üyesi Uğur Keskin vandallık yapıyorlar diyerek İyi Parti'den istifa etti. Uşak siyasetinde son dönem etkin ve tanınmış isimlerden akademisyen Kartal Şahin de bir toplantıda herkesin önünde İyi Parti delegeliğinden istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Diğer yandan İyi Parti'nin Uşak afişlerinde birinci ve üçüncü sıra adaylarının fotoğrafının olup ikinci sıra adayının fotoğrafına bile yer verilmemesi de seçmen nazarında tepkilere neden oluyor. İyi Parti'deki memnuniyetsizlik ve partideki iç karışıklar seçmende soru işaretlerine sebebiyet veriyor. Askıda üçüncü vekil hangi partinin? Uşak'ta uzun zamandır konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir... AK Parti'nin biri kesin üçüncü vekil hangi partinin sözünü bir kez daha irdeleyecek olursak Uşak'ta AK Parti halen en güçlü parti konumunda. AK Parti Genel Merkezi'nin parti işi puanlama için yaptığı yönelim yoklamalarında Türkiye Geneli AK Parti'nin oylarını koruyan iller arasında Uşak ilk sıralarda yer alıyor. Uşak'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmeli de bu kritik seçimde oyunu filesiz koruyacak gibi gözüküyor. Uşak'ta AK Parti'nin en son yapılan 2018 genel seçimlerinde 105.000 kemik oyu olduğunu seçim sonuçlarından biliyoruz. Öte yandan siyaset uzmanları AK Parti seçmeninin başka partinin adaylarına yönelme eğilimi göstermesi söz konusu olursa dahi bu yönelim yine Cumhur İttifakı içindeki parti adaylarına olacaktır diyorlar. Yani Cumhur İttifakı'nın sadık seçmeninden Millet İttifakı'nın partisi olan İyi Parti'ye oy geçişi beklenmiyor. Parti'ye Zafer Partisi şoku. Zafer Partisi Uşak'ta hangi partinin tabanından oy alacak? Bir de Zafer Partisi faktörünü göz önünde bulundurursak, özellikle genç muhalif milliyetçi seçmene hitap eden Zafer Partisi, Uşak'ta milletvekili adaylarıyla sahada koşturuyor. Zafer Partisi muhalif milliyetçilerden oluşan bir kitle olarak iyi Parti içindeki milliyetçilerin oylarına göz dikmiş durumda. 100 oyun bile çok kritik öneme sahip olduğu 14 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi'nin hangi seçmene hitap edeceği ve hangi kitleden oy alacağı da kesin gibi gözüküyor. Tabii ki her seçim kendi konjektüründe değerlendirilir. 14 Mayıs'ta sandıktan hangi sonucun çıkacağıyla ilgili hiç kimsenin yönlendirme yapması şu partiyi desteklemeyin, şu adaya oy verin gibi söylemler kullanması hiç doğru değildir. Tek sözü milletin kendisi seçmenler söyleyecektir.